Selam arkadaşlar ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili İkizler ve Yengeç arkadaşlarım. İnşallah iyisinizdir. Sizler için 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili İkizler ve Yengeç arkadaşlarım. Eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, erkek arkadaş fark etmiyor. Dönüş var mı? Barış var mı? Ne bileyim hakkınızı ne düşünüyorlar barış istemiyorlarsa kalplerinden geçenle şöyle bir bakalım önce ikizler arkadaşlarımızdan derken birileri sabır gösteriyor ikizler arkadaşlarımızdan başlıyoruz ardından benim güzel yengeçlerimden çıkıyoruz anılarda mıyız sevgili arkadaşlar evet zaman zaman anılara doğru uzanmak lazım çünkü anıların cazibesinde olabiliriz değil mi canlar evet sevgili ikizler arkadaşlarımız şöyle ekrana gelecek şekilde başlayalım ardından yengeç arkadaşlara geçeceğiz bu nedir böyle sevgili ikizler arkadaşlarım 15 Ekim'e kadar dedim değil mi? evet 15 Ekim'e kadar karşı taraf şimdi bu kartımız hem verimlilikten hem verimsizlikten söz eder sizin bu karşı taraf biraz böyle ikilemli bir partner veya kişi kişi ya da kişiler sevgili ikizler arkadaşlar biraz ikilemli zaman zaman size hem sıcak duygular hissediyor hem soğuk duygular hissediyor hem yoğun duygular hissediyor hem de zaman zaman öfke duyuyor bu insan size karşı sevgili ikizler arkadaşlarım biraz böyle gel git durumları var siz ise bir şeyleri kabullenmişsiniz canlar kabullenmişsiniz bir şeydir çünkü elimde şimdi fark ettim bakın azize ben burada aşk açılımı yapıyorum sanırım 3. bir tip durumlar var burada yanlış anlaşılmasın da bütün ikizlerimizin karşı partnerleri evli mi? engelli mi elbette değil yanlış anlaşılmasın bu anne abla baba aile büyükleri de olabilir canlar hani sizler için bu ama engelli olanlar için de durum belli tamam herkes kendine göre buradan bir pay alsın bundan sonra da bunu söyleyeceğim yani yanlış anlamayın belli yani bakın belli karşı taraf bunu yaşıyor mu yaşıyor siz gerçekleri kabullenmişsiniz Neymiş bu gerçek olmayacağı gerçeği bundan dolayı da kendinizi zaten kısıtlı tutuklu hissediyorsunuz bu bir aynı şekliyle sizde hissediyorsunuz aynı şekliyle karşı tarafta ben kısıtlıyım tutukluyum sana gelemem sana gel diyemem çünkü bak burada benim kalbimde 3 bıçak veya kılıç fark etmiyor canlar. Gördüğünüz gibi 3 kılıç var veya 3 bıçak var benim kalbimde. Oysaki bir kalpte 2 bıçak olmalı veya 2 kılıç olmalı. Kılıç nedir canım? 2 bıçak olmalı. Ama bak burada biz 3 taneyiz. Ben üçümüzü birden kaldıramam. Bundan dolayı kısıtlıyım, tutukluyum. Sana gelemem. Sana barış eli uzatamam. Duygularını taşıyor bu insan önümüzdeki vadede 15 Eylül'e kadar sevgili ikizler arkadaşlarım durum anlaya konu ortada ortada mı ortada bundan dolayı da bakın siz zaten gerçekleri kabullenmişsiniz olmayacak hesabı canlar gerçekleri kabullenmişsiniz fakat bazı ikizler arkadaşlarım içinde şunu söyleyebilirim bazıları kabullenmiş bazıları ise her şeye rağmen e bu gönül yani değil mi bir kere sevdiniz mi tamam işin kötü tarafı da o her şeye rağmen yine de acaba gelse de şu ilişkilerimizi biz düzeltsek, şu küslüğü aradan kaldırsak diyen ikizler arkadaşlarım da var. Var. Niçin var? Bakın burada gelen kartımızı görüyor musunuz? Karşı tarafın bu duyguları karşısında benim sevgili ikizler arkadaşlarım kendilerini kayıp da hissedecekler. Evet kendinizi kayıp da aile kaybı, yuva kaybı, sevgili kaybı. Kayıp da kayıp kayıp da kayıp kendinizi kayıp da hissedeceksiniz. Karşı tarafın bu halleri yüzünden bakın. Bundan dolayı burada askıya alan siz değilsiniz. Karşı taraf vaziyet durumu ortada. 15 Ekim'e kadar bakın burada bir şeyler askıya alınıyor. Sevgili ikizler arkadaşlarım alındı mı askıya? Alındı. Yani en azından bir süreliğine bir durdurma durumu. Şöyle bir kenara çekiyorsunuz. Ne o sizinle ilgileniyor ne siz onunla ilgileniyorsunuz tamam bir pişmanlık hayal kırıklığı karşı tarafta ah canlarım benim ya sevgili ikizler arkadaşlarım ise burada bakın bekliyorlar bir türlü yemeklerimin karşılığını alamadım dercesine hem onu bekliyorsunuz hem de onay hem de bir yerde de bazı ikizler arkadaşlarım ikilem arasında kalmışlar burada karşı taraf pişmanlığı var kimin pişmanlığı bu İkizler için mi pişman yoksa üçüncü şahıs için mi? Ne olur kızmayın Şengül olur mu? Evet av harika bebeğim harika sizin için pişman. Size hayran canlar karşı taraf size hayran. Üçüncü zat yanlış anlamayın güzellerim bilirsiniz ne olursa olsun Şengül sivri mevri dillidir ama Yine de burçlarını sever o. 12 burcun 12'sini de sever. Annesi, babası, ablası olabilir ya da bazı arkadaşlarım için engeli olabilir. Bunun altını çiziyoruz. Çizdik mi çizdik. Buradaki engel her kim ise onu askıya alıyor. kartalayım alayım alalım. Onu askıya alıyor. Yani bir süreliğine atıyor bir kenara bir süreliğine bunu da belirtelim. Size hayranlık duyuyor. Niçin ben bunları yaptım? Neden ben böyle düşündüm? Neden bazı şeyleri askıya aldım? Neden bazı şeyleri boşladım da ikizleri kaybettim? Veya kendimden uzaklaştırdım? Pişmanlığı bu canlar. Bilemem. Karar sizin. Durum ortada. Daha da kurcalamayacağım. 15 Eylül'e kadar. Tamam mı? burada da yeniden doğmak istiyor bu insan sizinle bakın hayranlık yeniden doğuş eski bitsin yeniden bir ben olayım bilemem ben artık sustum bir şey söylemiyorum kurcalamıyorum da tamam mı ışığı yarat diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma ışığı yaratan lütfen açalım ışıkları düşüncelerinle duygularınla Işığın dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman meselesiymiş ikizler hadi bakalım benim sevgili ikizler arkadaşlarım onlar bunu her zaman hak ederler çünkü güzel insanlar değil mi canlar hadi bakalım evet sevgili ikizler arkadaşlarımızın açılımını tamamladık şimdi Nari Yengeçlerimize geldi sıra bakalım onların eksleri küsleri ne düşünüyorlar? barış istiyorlar mı ya da sizin gelmenizi istiyorlar mı belki barışı sizden bekliyorlardır ya arayışa geçti bunlar ya da sessizlikteler haberiniz olsun sizin bu karşı partnerler sevgili yengeçler birazcık karıştıralım değil mi canlar sizi de bekletiyorum bu arada evet sevgili yengeç arkadaşlarımızın hmm, size de geldi sizinkinin karşı taraf canlar onda da bir yoğun duygu durumları var Şimdi bakacağız bakalım sıkıntısı neymiş Evet sevgili yengeç arkadaşlarımızın 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımını yapıyoruz eski eş eski sevgili fark etmiyor canlar bazen soruyorlar da o yüzden diyorum bakın karşı partner yoğun duygular hissediyor sizlere karşı ben şimdi öfke hissediyor diyemem kartlarımız öfke kartı değil bir tek şu hariç onu saymıyoruz o sonda burada öfke var ama o haber öfke değil Canlar yoğun duygular hissediyor zaman zaman da, da ikilemde kalıyor bu insan çünkü görüyorsunuz kılıç ortada tutmuş durumda yaprağın bir tarafı verimli diğer tarafı verimsiz bir gel git durumları var ama her şeye rağmen yoğun yoğunluğu hissediyor çünkü bakın ilişkileri sizinle düzeltmek istiyor sıkıntı aradaki anlaşmazlık sizi bu hale getiren her neyse onlardan sıyrılalım Yeter artık ya, şu ilişkiyi düzeltelim, birbirimizi olduğumuz gibi kabullenelim. Duygusu taşıyacak bu insan, bu süreç içerisinde sevgili yengeç arkadaşlarım. Siz ise bakın hayaller kararmış, diyim hayaller kararmış. İletişiminiz de artacak? Sürprizler geliyor canlar. Çok güzel, hayaller kararmış. Hala hayallerim var diyor benim sevgili yengeç arkadaşlarım ama ben hayallerime ulaşamadım bakın kömür gibi karardım diyor neden böyle oldu bir yerde de benim sevgili yengeç kardeşlerimden bazıları hepinize söylemiyorum benim bir an önce kötü alışkanlıklarımdan kurtulmam lazım sen benim için kötü alışkanlıksın artık yeter benim mutlu olmam lazım bu kaderin değişmesi lazım artık yeter diyen yengeç arkadaşlarım var bunu diyor musunuz diyorsunuz diyen yengeç arkadaşlarım için bakın burada bir ateşlerden canlanma geliyor ben karşı taraftan geleceğini düşünüyorum ama açacağım şimdi kartlarımı açtığım zaman ne olduğu çıkacak ortaya bir de öfke durumu var hafiften bazıları size öfke de duyabilir kızabilir de çünkü siz baya bir kararmışsınız sevgili arkadaşlar kader değişsin istiyorsunuz artık bir şeylerin olmayacağını kabullenmiş bazı yengeç arkadaşlarım çünkü Kartımız hem kader değişiminden hem de kabullenmekten söz eder. Sevgili yengeçlerim benim. Bakalım bakalım. Bu ateşlerden canlılık ortak nokta anlaşması bakın. Ortak nokta anlaşması yapabilirsiniz. Pişmanlığı var sizi üzdüğü için. Aman Allah'ım yengeç yengeç bu ne? Tabana kuvvet bu da neyin nesi? Bakın siz Küçük çaplı belki de karşı tarafı kıskandırma amaçlı bir miktarcık hani olur ya intikam alma amaçlı hafiften canını yakma amaçlı küçük çaplı bakın küçük çaplı diyorum bir yalana başvurma durumlarınız olabilir sevgili yengeç arkadaşlarım çünkü düpedüz illegal geldi yalan geldi burada bundan dolayı da bakın karşı taraf pişmanlık duyuyor zaten size karşı yoğun duyguları var ilişkisini düzeltmek istiyor. Size haber gönderiyor. Siz bu insanın haberi karşısında küçük çaplı bir yalana başvurma durumlarınız var. Ama bu hareket karşı tarafı kızdırıyor mu? Yoksa hoşuna mı gidiyor? Bakalım mı? Hmm, canına minnet. Buyurun ortak noktada anlaşalım diyor. Tamam güzel. Siz de kabulleneceksiniz. Yeniden doğuş bakın. Harika. Güzel yere doğru gidecek bu. Bu küçük çaplı çekişme sizde. Güzel yerde bitecek canlar. Karşı taraf ortak noktada anlaşalım diyecek. Siz de yeniden bir doğuş yaşayacaksınız. İçsel mahkeme ile bir şeyleri aydınlatacaksınız. Sevgili yengeç arkadaşlarım. Güzel, çok güzel, harika. İşte bu artık hafifleyebilirsin diyor. Hafifle. Yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda... Yenilikler ve güzellikler geldi diyor yengeç güzellerine. Hadi bakalım sevgili meleğimiz söylüyor bunu. Evet sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım sizler için 15 Ekim'e kadar Ex Partner Tarot açılımını tamamladık. Önümüzdeki açılımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce barışmanız dileğiyle. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Bay.